Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 9. sınıf akademik serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçgenlerin 8. videosundayız. Geometrinde en önemli konularından birindeyiz. Ne işleyeceğiz? Üçgende benzerlik. Evet, gerçekten çok önemli. Geometrinin en önemli iki konusu. Biri dik üçgendir, biri de benzerliktir arkadaşlar. Bu iki konuya lütfen çok dikkat edin. Sebep çünkü 10. sınıfta, 11. sınıfta ve 12. sınıfta göreceğiniz bütün özellikler bu iki konudan ispat yapılıyor, ispatı yapılabiliyor diyebiliriz. Yani Özellik bazı yerlerde hatta özellik bile bilmenize gerek kalmayacak. Bu dik üçgeni ve benzerliği iyi bir şekilde bildiğinden dolayı sen özelliği bilmeden üçgen bilginde bu konuları çok rahat bir şekilde yapacaksın. O yüzden bu dersi ve sanırım 3 video olacak benzerlik bu 3 dersi çok dikkatli bir şekilde dinlemeni tavsiye ediyorum. Evet pdf nerede videonun açıklama kısmındaki linke tıkla üçgende benzerlik pdf'ini indir. Sonra çıktısını al. Masana koy ve hazırsan hadi bakalım dersimize başlayalım. Üçgende benzerlik. Aslında bir önceki dersimizde eşliği anlatarak size bir altyapı oluşturduk. Eşitteki söylediğimiz şeyler burada da geçerli olacak. Zaten eşlik dediğimiz benzerlik oranı 1 olan üçgendir. Eşlikte neye dikkat ediyorduk? Açılara. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşitti. Peki benzerlikte bu söylemimiz ne olacak? Yine açılara dikkat edeceğiz. Aynı açının karşısındaki kenarlar oranı birbirine eşit olacak. Yine bu cümlemiz bizim anahtar cümlemiz olacak. Ve hep bu cümle üzerinden geçeceğiz. Yani önemli olan öncelikli olarak açıları bulmak. Açıları bulduktan sonra da aynı açının karşısındakileri oranlamak. Benzerlik dediğimiz neydi? Eşlik dediğimiz neydi? Açılar eşit olacak. Kenarlar da birbirine eşit olacaktı. Peki benzerlik dediğimiz ne olacak? Açılar eşit olacak. Ve kenarlarda da belli bir oran olacak. Mesela bir üçgen şu. Sen bunu... Burası nokta açısı, burası çizgi açısı. Burası da atıyorum 2, burası da 3 ise. Sen bunu tablette büyüttün. Hop şöyle yaptın. Büyüttüğün zaman açı değişir mi? Değişmez. Şurası nokta, burası çizgi. Mesela 3 kat büyüttün. Burası 6 iken 3 kat büyüttün. Burası da 9 olur mu? Olur. İşte tablette ya da telefonunuzda böyle büyütme işlemi yapmak gibi bir şey. Yani ne oluyor? Açılar değişmiyor. Kenarlarda belli bir oran oluyor. Temel mantığı bu. yerine nesil anlatacaksak bu şekilde anlatalım. Evet burada gördüğün üzere. Açılar birbirine eşirse nokta çizgi çift çizgi, nokta çizgi çift çizgi ve kenarlarda da belli bir oran varsa bu iki üçgen benzerdir. Benzerlik derken ABC üçgeni benzer şöyle ters bir S harfi harf ile gösteriliyor. D, F. Bunu da yazarken rastgele yazmıyoruz. Eşlikte de söylemiştik zaten. ABC yazdıysak nokta çizgi çift çizgi diye gittik. Burada da nokta çizgi çift çizgi diye gitmemiz lazım. Yani D, E, şey, ne şeklinde yazmamız lazım. Bu benzerlik yazdıktan sonra burayı da yorumlayabilirsiniz. Hocam bunu yazdıktan sonra A, B'nin D, oranı, BC'nin C'nin e, oranı, AC'nin de DF oranı diyorlar. Ama ben bu şekilde yapacağım. Tabii ki hayır. Biz ne yapıyoruz? Bu şekilde verilse bile açıları yerleştiriyoruz. Açıları nasıl yerleştiriyoruz? A açısıyla D açısı eşit, B açısıyla E açısı eşit. Sonra C açısıyla da F açısı eşitleri yazdıktan sonra tek yapman gereken aynı açının karşısındakileri oranlamak. Noktanın karşısı A bölü. Bak A bölü noktanın karşısı burada. Şurada a bölü noktanın karşısı d eşittir çizginin karşısı b bölü çizginin karşısı e o da eşittir çift çizginin karşısı c bölü çift çizginin karşısı f diyeceksin. İşte bu da bir oran. Yani k ya eşitse biz buna benzerlik oranı ya da benzerlik katsayısı adını veriyoruz. Yani benzerlik yakaladıktan sonra ne mısın Aynı açının karşısındaki kenarları oranla yayacaksın. Bunu unutma. Evet hemen örneğe bakalım. Şu şekilde ifadeler direkt benzer üçgenler verilebilir. Şimdi üçgenleri belirle tabi ki. ABC üçgeni diyor. Bak bir tane üçgen bu. Büyük üçgen. Bir tane üçgenin de hangisi? Bir tane üçgenin de şuradaki üçgen demiş. Öyle diyor çünkü. ABC üçgeni ile EFD üçgeni diyor. Burada bunu böyle yaparken ne diyoruz? Hocam A ile E açısı eşit. ABC'deki A açısıyla E F'deki E açısı eşit. Sonra buradaki B açısıyla F açısı birbirine eşit olacak. B açısıyla F açısı birbirine eşit olacak. E 3. açılarda otomatikman birbirine eşit ya da C açısı ile D açısı birbirine eşittir. Sonra A açısını kaç vermiş? BAC'ye 48 vermiş. Sonra EDF'yi kaç vermiş? 71 vermiş. Arkadaş nokta açısı 48 ise burası da 48'dir. E, çift çizgi 71 ise çift çizgi 71'dir. Bizden ABC açısı isteniyor. Alfa isteniyor. E hocam alfa 48 ve 71? Alfa 48 ve 71'in toplamı 180 olacağından. Şu ikisinin toplamı kaç yapıyor? 9 119 mu yapıyor? Evet 119 yaptı. Alfada 180-119'dan kaç çıkıyor? Sanırım 61 çıkıyor arkadaşım. Evet cevap böylelikle 61 çıktı. Örnek de Geldik örnek 2. Değil. Açı açı açı benzerliğine. Evet arkadaşlar bu şekilde verildiği zaman hemen açıları yazıyoruz. Ve kendiliğinden soru çıkıyor kardeşim. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi eşlikte de bir benzerlik teoremlerimiz vardı. Hatta bir tek açı açı açı eşliği yoktu. Burada açı açı açı benzerliğimiz söz konusu arkadaşlar. Yani sen burada bir üçgenin böyleyken öbür üçgenin böyle evet belli bir kat olduğunda açılar eşit işte olabilir Bu üçgenler benzer olabilir arkadaşlar şu şekilde benzer diyebiliriz. İşte belli bir kat iki üçgende işte bu kalıplardan biri ve en önemli kalıplardan biri açı açı açı benzerliği. En önemli yerlerden birindeyiz Lütfen dikkat et açı açı açı benzerliği iki üçgende karşıtlı açılar birbirine eşitse iki üçgen benzerdir ya da karşıtlı ikişer açısı birbirine eşitse mesela noktaya çizgi noktaya çizgi ise bu iki üçgen nedir benzerdir hocam niye ikişer açısı dedik Çünkü üçüncü üncü açıları otomatikman eşit oluyor nokta çizgiyken Burası çift çizgi olur nokta çizgiyken Burası da çift çizgi olur çünkü e iki, bütün açıların eşit olması iki üçgenin benzer olmasını sağlıyor E o zaman şunu yazabilirim ben ABC üçgeni ile bakın ABC üçgeni ile Hangi üçgen benzerdir? diye? F mi? Hayır. Dikkat. A, B, yazarken nasıl yazdım? Nokta çizgi çift çizgi. Burada da nokta çizgi çift çizgi. Yani E, D, F şeklinde yazacağım. Bunu da sakın ama sakın unutma. E bunu yazdıktan sonra benim eşlikte de kullandığım gibi tek yapmam gereken açılar belli ise aynı açını karşısındakiler oranlamak. Yalnız ilk üçgene yıldız mı koyacaksın, işaret mi koyacaksın ya da kendince belirleyeceksin mi, küçükten büyüğe mi yapacaksın ya da soldan sağa mı gideceksin kendince belirle. Ben mesela küçükten büyüğe hep benzerlik kuruyorum. İlk böyle benzerlik şey belirlediğin üçgene yıldız koy ya da kafanda belirle, bir taktik belirle. Niye bu önemli? Aynı açının karşısındaki kenarlar oranlı ya, orantılı ya. Burada başladım mesela noktanın karşısı A bölü, noktanın karşısı E dedin. Sonra çizginin karşısı D bölü, çizginin karşısı B diyemezsin. Çünkü buradan başladın, benzerliği buradan devam edeceksin. Çizginin karşısı B bölü, çizginin karşısı D diyeceksin. Sonra çift çizginin karşısı C bölü, çift çizginin karşısı F diyeceksin. Ve olay bitecek. Bu kadar kolay. İki üçgende neymiş? İkişer açıları birbirine eşitse hemen ne yapıyoruz? O zaman üçüncü açılar da eşit. Aynı açının karşısındakileri oranlıyoruz. Bunu unutma. Evet örnekye bakalım. Örnek gelmeden önce size burada iki tane kalıp vermek istiyorum arkadaşlar. Bu kalıplardan biri de şu olsun. Hatta buradaki yazdığı için şu kalıplardan biri şurada vereyim. Kalıp 1 diyeyim. Sıralamalı bir şekilde yazdım zaten. Burada çünkü iyi bilmek lazım bu kalıbı. Arkadaşlar bu kalıbı bilirseniz çok rahat bir şekilde yaparsınız. Zaten açı açı açı benzerliği bizim için en önemli şeylerden biri. Bak unutma açı açı açı benzerliği bizim. En önemli şeylerimizden biri. O yüzden burada ben kalıp veriyorum. Normalde ezberi sevmem ama bu kalıp çok fazla karşımıza çıktığı için bunu bilmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü çok kullanıyoruz gerçekten. Arkadaşlar iki üçgende tamam. Bütün açılar birbirine eşit verilebilir. Direkt kendiliğinden soru da verilebilir. Bütün açılar birbirine eşit verilebilir. Ama bütün açılar eşit verilip de yaptığımız işlemlerde işimiz zaten kolay. Ama bize bazı şeyleri saklıyorlar. Ne yapıyorlar? Sadece bir ara eşitliği veriyorlar. Birer açı eşitliği verildiğinde arkadaşlar tek yapmanız gereken şey şu ortak açı var mı yok mu diye bakacaksın evet kalıp bir ortak açı kalıbı bu çok önemli arkadaşlar mesela hocam şuraya yazdım sadece bu birer açıları eşit verilmişse yani bakın dikkat edin şu üçgen ve büyük üçgende birer açıları eşit verilmiş noktaya nokta ortak açı var mı her ikisinde de var hocam burası. E, ortak açıyı belirledim. Nokta karaladığım 3. açı çift çizgiyse, nokta karaladığım 3. açı burası da çift çizgidir derim. Ve şu üçgene baktım ve büyük üçgene baktım. İki üçgende ne oldu? Bütün açılar birbirine eşit oldu. Tek yapmam gereken aynı açını oranda oranlamak. Buraya A, B, C, D ve E diyecek olursam. Hocam noktanın karşısı A'nın noktanın karşısı B artı E'ye. A bölü B artı E eşittir. Çi çift çizginin karşısı B'nin çift çizginin karşısı A artı D'ye. Evet B bölü A artı D'ye eşittir çift çizginin karşısı. Sonra karadığım açının karşısı C'nin karadığım açının karşısı D'ye oranı diyeceğiz ve olayı bitireceğiz. Bak bunu ezberle demiyorum. Şu kalıptan açıların eşit olduğunu bul aynı açının karşısındakileri de oranlarsın. Açı açı, açı da çok kullandığımız kalıp. Mesela burada hocam bu soruda şu üçgende bak ve büyük üçgende birer açı eşitliği verilmiş. Ve soruya bakacaksın şimdi ilk etapta benzerlik olup olmadığını da nasıl anlayacaksın? Arkadaşlar bizden bir uzunluk isteniyorsa özel bir durum yoksa açı ortay kenar ortay gibi özel bir durum yoksa ya da iki gibi özel bir durum yoksa ne yapacaksın İki konudan cevabı ulaşırsın. bir dik üçgen iki benzerlik baktın 90 moksan yok o zaman dik üçgenden bulamıyorsun benzerlik benzerlik içinde ilk açı açı açıya ya açı açı açında da baktın açı verilmişse açıya dal e Açı birer açılara eşit verilmiş birer açılara eşit verildiğinde ortak açı kalıbına dalmak mantıklı. Hocam şu üçgen ve büyük üçgende birer açılara eşit verilmiş hemen ortak açısı burası. E nokta kanaladığım üçüncü açı çift çizgiyse nokta kanaladığım üçüncü açı çift çizgidir. Noktanın karşısı üçgen noktanın karşısı hop burada kaç verilmiş 9. Aynı açının karşısındakileri oranlayalım. Noktanın karşısı 3 bölü noktanın karşısı 9 eşittir çift çizginin karşısı var burada 5 bölü çift çizginin karşısı şurası. Bizden de BD isteniyor 3 artı X'e eşittir. Sadeleştir. 1 bölü 3. 15 eşittir. X artı 3'ten. X'i de böylelikle kaç buluruz? 12 olarak buluruz. Tamam. Olay bu. E hocam Karadım açının karşısındakilere niye gitmedik? Çünkü bunlar boş. Gitmeye gerek yok. Boş ver yesin. Ya peki hocam başka kolay bir yolu var mı? Evet sayılarınız kolaysa daha kolay da çıkabilir. Mesela kolay bir kat. 1'e 2, 1'e 3, 1'e 4 gibi şey varsa daha kolay bir yolla yaparsınız. Yani burada koranlamayı da yapmanıza gerek yok. Aslında oran mantığından yapıyoruz da. Bak şimdi noktanın karşısı üçgen noktanın karşısı 9 olmuş. Aa, 3 katı hocam. O zaman çiftçisinin karşısı 5 ise çiftçisinin karşısı 3 katı 15 olur deyip burayı da 12 deyip kafadan da işlemler yapabilirsiniz. Ama bu kolay katlarda uygulayabileceğiniz bir şey. Bunu unutma. Örnek 3'e bakalım. Hocam örnek 3'te açılar eşit verilmiş. Bak şu üçgen ve şu üçgende de açılar eşit. Ortak açı şurada. Yani bu açı ile bu açı birbirine eşit ya bunlar ortak açı sayılır. Ama şu üçgenlerde benzerlik yemez. Niye? Şimdi bazen arkadaşlar bizi soru kendisi yönlendiriyor. Bak soruya bakmayı da bileceksiniz. Bak sen bu üçgen ve bu üçgende bir şey yapmaya çalışsan 6'yı kullanamayacaksın 3'ü kullanamayacaksın. Ve hatta şu en önemli en değerli bilgiyi vereyim sana. Arkadaşlar üçgenlerle ilgili işlem yaparken özellikle benzerlik yaparken iki kenarı belli olan üçgen seçimleri bizim için aşırı derecede önemlidir. Buraya baktığın zaman burada iki kenar var mı? Yok. Hocam bir kenar var. O zaman sen bunu seçemezsin. O zaman bunu unut. E noktalı bu üçgen mi var sadece? Yok. Noktalı elimizde şuradaki üçgende yok mu arkadaşlar? Var. e öbürüne bakalım şimdi. Noktalı başka hangi üçgen var hocam? Bir de noktalı şuradaki üçgen var. Bak noktalı şu üçgende iki kenar yok. Ama şu büyük üçgeni seçebilirim ben. Hocam iki kenar yine yok diyeceksiniz. 6 ve x artı 3. Şu kenarı bilmiyorum diyeceksiniz ama x de kenardan sayılabilir. Çünkü benden x isteniyor. Evet, şimdi sarı üçgenle kırmızı üçgende ortak açı var mı? Var. Şurası. Bak nokta karaladığım üçüncü açı çift ise hocam kırmızı üçgende de nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgidir. Bütün açıların eşitliğini bulduk mu? Bulduk. E o zaman tek yapmamız gereken aynı açının karşısındakiler oranlamak. Sarıdan başlayalım. Bak sarıya yıldız koyuyorum. Ya da sarıdan başlayalım. Taralı olandan başlayalım. Sarıda noktanın karşısı 3 bölü, noktanın karşısı kırmızıda 6 eşittir. Sonra sarıdan devam ediyorum. Karada maçın karşısı boş, boş ver. Çift çizginin karşısı var. 10 diyeceğiz. 10 bölü, kırmızıda çift çizginin karşısında x artı 3 deyip x'i bulacağız. Ya da kolay bir yol var mı? Var kardeşim. Noktanın karşısı 3 iken noktanın karşısı 6 olmuş. 1'e 2 oran var. O zaman çift çizginin karşısı 10 ken çift çizginin karşısı 20'dir deriz. X'e de 17 kaldı deriz. İşler işler yapsan da zaten yine x 17 olarak bulursun. Evet örnek 3 ne çıktı arkadaşlar? 17 çıktı. Geldik buraya. Örnek 4'e. Örnek 4'e gelmeden önce sana bir şey göstereceğim. Evet kalıp 1 gördük öğrendik. Birer açıları eşit verildiğinde ortak açıyı bulacağız. Bazen bize şu şekilde böyle kalıpların olmadığı sorularda sorulabilir. Onunla ilgili soru da biraz sonra da yazarım. Açı yazmayı ihmal etmeyeceğiz arkadaşlar. Ama burada ilk başta kalıplara ben önem verdim. Burada da kalıp 2 de şu. Kalıp 2 de nedir biliyor musunuz arkadaşlar? 90 dereceler 2 ya da 2'den fazlaysa ne yapacaksın? Alfa, beta ya dal diyeceğiz. Eşitli de söylemiştim ben bunu. O yüzden burada da hiç böyle kalıbını çizmeyeyim. Şu kalıp üzerinden gideyim. Soru üzerinden gideyim. Hocam bakıyorum 90 dereceler 2 ya da 2'den fazla mı? Fazla. BD uzunluğu isteniyor bizden. Yani X'i bulursak X artı 6 isteniyor bizden. E hocam Pisagor bağıntısından burayı bulursun. E burayı bulabilir misin? Bulamazsın. Pisagor bağıntısından soru çıkmıyorsa o zaman benzerlik. Benzerliğe dalacağız. 90'lar havada uçuşuyorsa yani iki Ikea'dakiden fazlaysa. Dal alfa beta ya. Alfa beta. Alfa ile betanın toplamı 90. Beta 90'sa sıradaki alfa. Alfa 90'sa sıradaki beta. Aa şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Çünkü bütün açıları birbirine eşit. Açı açı açıdan. E o zaman başlıyoruz benzerliğe. Hocam şu üçgenden başlayalım. Alfanın karşısı 6 bölü diğerinde alfanın karşısı 8 eşittir. Beta'nın karşısı bak yıldız buradan başladım ya. Beta'nın karşısı 9 bölü beta'nın karşısı x diyeceğiz. Sadeleştirmelerimizi yapalım. 2'ye bölsen 3, 2'ye bölsen 4, 3'e bölsen 3'e bölsen 3, 4 giriş 12. X'i de buradan 12 buluruz ama x 12 çıktı. BD uzunluğu isteniliyor bizden. BD uzunluğu da 12 artı 6'dan kaç yapar o zaman? 18 yapar arkadaşlar. Evet, alfa beta gerçekten çok önemli arkadaşlar. Geldik buraya. Örnek 5'e. Örnek 5'te de şöyle bir şey var arkadaşlar. Burası 90 derece. Sebep şimdi sana bunlar paralel verilmiş. Sana bunlar da paralel verilmiş. Arkadaş bununla bu paralelse 90'sa U kuralından dolayı hop 90 derece midir burası? Evet. Hocam şununla da şu paralelse U kuralından dolayı burası da 90 mıdır? Evet. Aa 90'lar havada uçuşuyor. Ne yap? Bir de B'den BE uzunluğu isteniyor. Ne yapacağız? Alfa beta'ya dalacağız. Dal alfa ya. Alfa 90 beta. Hocam tamamı 90'sa sıradaki alfa. Alfa 90'sa sıradaki beta. Şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Benzer oldu. Hadi küçükten başlayalım. Bak bendeki alışkanlık şu. Hiç yıldız koymuyorum oraya. Ne yapıyorum? Ya küçükten büyüğe benzerlik uyguluyorum. Ya da böyle soldan sağa doğru benzerlik uyguluyorum. Küçük belli ya burada. Küçükten başlayalım. Hocam burada alfanın karşısı boş. boş ver Betanın karşısı dolu. 8 bölü. Buradaki betanın karşısı 12 eşittir. Ne diyeceğiz? Buradaki 90'ın karşısı var 14 bölü buradaki 90'ın karşısı 14 artı x diyeceğiz arkadaşlar. 4'e bölsen 2, 4'e bölsen 3, 2'ye bölsen 2'ye bölsen 7, 3 kere de 21. 21 eşittir 14 artı x'ten x'i de böylelikle kaç buluruz? 7 olarak buluruz. Bizden de b'ye isteniliyor cevap 7 çıktı arkadaşlar. Geldik şuraya örnek 6'ya. Evet bak ilerleyen zamanlarda 10. sınıfa geldiğiniz zaman bu aslında bir kare sorusu gibi de düşünebilirsiniz. Dikdörtgen ve kare soruların içerisinde de siz bunu çok göreceksiniz. Ve dikdörtgen ve kare sorularının çıkan özelliklerin çoğunun ispatı da alfa, betadan çıkıyor. Aklında bulunsun. Şimdi burada ne yapacağız? Arkadaşlar burada 90'lara havada uçuşuyor. Öncelikle bir kare demiş. karede verildiği için şunlara şöyle çift, çift diyelim. Bizden ne isteniyor Kale yani x. Hocam burası da x, burası da x, burası da x o zaman. Eee ne var burada? 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa, beta ya. Alfa, beta, beta 90, alfa, alfa 90, beta, beta 90, alfa, alfa 90, beta oldu mu? Oldu. İşte burada bir tehlike var. Hocam tehlike nedir? Ya hocam alfa betalı üçgen burada bir benzerlik, burada bir benzerlik, burada bir benzerlik. Bir de büyük üçgende alfa betalı bir üçgen. Yani büyükte de bir benzerlik uygulayabiliriz diye düşünebilirsin. Evet haklısın. Ama ben sana şimdi en önemli bilgiyi söyleyeceğim. Daha önce de söylemiştim. Ne demiştim? Kenarları belli olan üçgenler önemli. Üçgen seçimi önemli. Bazen öyle bir şeye dalacaksınız ki. Bak bir tane dikdörtgen sorusu çizeyim sana. Aha böyle aha böyle 90'lar. Bak alfa beta'ya dal. Alfa beta'ya daldıktan sonra şöyle. Burası da beta. Bak kaç tane üçgen çıkıyor. 1, 2, 3 ikisinin birleşimi. Ondan sonra 4 burası, 5 burası, 6 burası. 6 tane üçgen. Bazen 7-8 tane dik üçgenle karşılaşacaksın. 7-8 tanesinde de benzerlik mi uygulayacaksın? Hayır. Burada üçgen seçimi önemli. Bak unutma alfabetalı sorularda özellikle üçgen seçimi gerçekten ama gerçekten çok önemli. Ne yapacaksın? İki kenara belli olan üçgeni seçeceksin. X de nedir? Kenardan sayacaksın. Hocam benzerlik için ben bu üçgeni seçebilir miyim? Evet seçebilirim. Çünkü niye? İki kenar var. 3'e X. Burayı seçebilir miyim? Hayır. Bir kenar var. Sadece 90'ın karşısındaki var. Bunu seçemem. Bu kenarı seçebilir miyim? Bu üçgeni seçebilir miyim? Evet. Bak Üçgen seçimi bu. Yani bana, beni bazen de sayılar yönlendiriyor. Üçgen seçimi gerçekten ama gerçekten çok önemli arkadaşlar. Lütfen ama lütfen buna dikkat edin. E, madem böyle üçgen seçimi burada önemliydi. E, burada da alfa de yazdık. İki üçgen benzer. Hocam şuradan benzerliğe başlayalım. Alfanın karşısı x bölü. Buradaki alfanın karşısı 12 eşittir. Beta'nın karşısı 3 bölü. Buradaki beta'nın karşısı x. İşler dışlar x kare eşittir. 36'tan de ne buluruz? 6 olarak buluruz arkadaşlar. Evet gördünüz. İkinci kalıpta gerçekten ama gerçekten çok önemliydi. İkinci kalıbımızda neymiş? İkinci kalıbımızda neydi? 90 dereceler ama da uçuşuyorsa alfa beta kalıbı. Bir sürü alfa betalı üçgen çıkarsa ne yapacaksınız? Onda da arkadaşlar yine alfa betaya dalıp üçgen seçimi yapacaksınız. Hatta şurada arkadaşlar son sayfada bir boşluk vardı. Son sayfaya bir soru yazmak istiyorum. Şöyle gelirsem eğer Şöyle geldim şurada bir boşluk var bak sen de defterine ya da son sayfaya bunu yazabilirsin bak şimdi şöyle bir soru hocam şurası 90 derece şuradan dik buradan da dik çizilebilir bak şimdi dikkat et burası 90 burası da 90 e burası 90'sa karşısındaki zıttındaki sırtındaki 90'ı da koyuyorsun tabi soru şöyle bir şey olsun hocam burası 2 olsun burası 6 olsun burası 5 olsun bizden x istensin. X'i bulmaya çalışalım. Ne yapacağız? Hocam 90'lar avada uçuyor. Dal alfa beta'ya. Üçgen seçimi de önemli. Bir kere üçgenlerden bir tanesinin bu olacağı belli. Bak baştan da bir tanesini seçebilirsiniz. Tamam dalalım o zaman buradan. Alfa beta ters açıdan beta beta 90'sa alfa alfa 90'sa burası da beta yaptı. Hocam başka bir geçiş yapabiliyor muyum? Şuraya beta diyebilir miyim? Hayır 90 değil çünkü diyemem. Başka şuraya beta diyemem. Bu kadar. E hocam alfa betalı üçgen bir burada iki burada üç büyüğü dört buradaki büyüğü Hangisinde benzerlik uygulacağım? Bir kere sarıda benzerlik uygulayacağım. Şimdi x'e e ait bir üçgen seçelim. Şunu seçebilir miyim? Hayır seçemem. Çünkü niye? Burada ne var arkadaşlar? İki kenar yok. Başka şu üçgeni seçebilirim. Bile. İki kenar var mı? Var. Şimdi ne yapacağız peki? Başlayalım benzerliğe. Küçükten başlayalım. Alfanın karşısı 2 bölü. Alfanın karşısı 5. Sonra betanın karşısı 6 bölü. Betanın karşısı da hop. x artı 2 diyeceksin. Olay bitecek. Hocam bunun kısa yolu var mı? Var. Dikkatli dinle beni. Alfanın karşısı 2 iken alfanın karşısı 5. Tüh be belli bir kat yok. Belli bir kat olsaydı güzel bir kat hemen o katı da yazardım buraya diye düşünebilirdik. Ama her zaman bu aynı açının karşısındaki katları da uygulamak zorunda değilsin. Bazen şunu da yapabilirsin. Ki bir soru yazarken tam sayı çıksın diye. Bak şu an kafadan salladım soru tam sayı çıkıyor. Niye? Belli bir kurala göre yazdım. Bak kural ne? Dikkat. O yüzden sen aynı zamanda da şanslısın. Bir soru yazarından ya ben biliyorsunuz yıllardır aynı zamanda soru yazarlığı da yapıyorum. Bir soru yazarından ders dinliyorsunuz şu anda. Size işin sırrını veriyorum. Bak şimdi dikkat. Burada ne yaptım? Alfanın karşısı 2 dedim. Beta'nın karşısı 6 dedim. Bazen bu tekniği de kullanabilirsiniz. Alfadan beta'ya geçiş. Bak bu soruda sadece. Kaç kat? 3 kat. E o zaman burada da alfadan beta'ya geçiş 3 katları. Yani alfanın karşısı 5 iken alfanın karşısı 15'tir diyebilirsin. Yani x'i de direkt 13 diye kafadan bulabilsin. İçler dışlar yapsan da yine cevap aynı çıkacak. Tamam mı dostum? Anlaşıldı mı? Anlaşılmıştır büyük ihtimalle. Şimdi biz burada bu olayı böyle hallettik. Tamam alfabeta. iki kalıp öğrendik. İki kalıp nedir? Bir tanesi ortak açı kalıbı. Bir tanesi de ne? Bir tanesi de alfabeta kalıbı olduğunu öğrendik. Peki hocam başka şeylerle karşılaşabilir miyiz? Evet karşılaşabilirsiniz. Belki zorlanacaksınız ama zorlanmamanız için ben size... Ee, o soru tipini de yazmak istiyorum şöyle. Adam şöyle bir soru sordu mesela. Adam dedi ki. Bak kardeşim. A, B, C. Şurası D, burası da E. Adam dedi ki A, B, C eşkenar. Sonra M, D, A, C açısı. D, A, E açısı. Kaç derece? 120 derece olsun dedi. Sana süreyi 2 verdi. Burayı da 8 verdi. Bir saniye bazen böyle şeyler sıkıntılar yaşanabiliyor. Burayı da 8 verdi. Bak şimdi. Sana dedi ki eşkenar üçgenin eşkenar üçgenin bir kenarı nedir diye soruldu. Yani şuradaki x x x nedir diye soruldu. E ne yapacağız hocam? Açı verilmiş mi? Verilmiş. Bak 120. Şuradaki açıyı adam sana ne vermiş? 120 derece vermiş. E bir de eşkenar üçgen demiş. 60 60 60. E ne yapacağız? Bak şimdi. Bu söylemim her zaman geçerli. Sana bir soru sorulmuşsa o soruyla ilgili bir uzunluk isteniliyorsa özel durumlar yoksa ki açı ortay kenar ortay onları da göreceğiz. Yoksa ne yapacaksınız? Hemen dik üçgenden ya da benzerlikten çıkar Dik üçgenden çıkıyor mu çıkmıyor. Buradan dik çizsem bile çıkmıyor. O zaman benzerlik. Benzerlik içinde en önemli şey açıya dalmak. Tamam bunu unutma. Zaten ekstra açı verilmiş. Açıya dal diyor sana. 120'yi kullanamıyorsun çünkü 120'nin mantığını. Açıya dalalım o zaman bir yerden başlayalım. Hocam ben buraya alfa dersem şuradaki... İki iç açı bir dış açı değil mi? Evet. Burası ne oldu? 60 eksi alfa oldu. Burada kaççı da 120 mi? Evet. E, bu açının tamamı 120. 60 artı alfası buradaysa buraya da 60 eksi mı kaldı. 120'yi açısı 60 ek alfa'dan kurtulmam lazım. Eksi alfa yaptı. Hocam şuradaki üçgende de iki iç açının toplam bir dış açı olduğundan burası da alfa oldu mu? Oldu. E burası da 120. Bak sana bazı soruda bazı sorular kendiliğinden kendini belli ediyor. Neye? Hocam şu üçgende kenarlar var bir de bu üçgende kenarlar var. Bak alfa 68 alfa 120 alfa 68 alfa 120. Yani bu iki üçgen ne oldu? Bütün açıları eşit oldu. Yani bunlar ne oldu arkadaşlar? Benzer oldu. E, madem bunlar benzer aynı açının karşısındakiler oranlayacağız. Hocam 120'nin karşısı boş. Boş ver. Alfanın karşısı 2 bölü. Alfanın karşısı x eşittir. 60 alfanın karşısı x bölü. 60 alfanın karşısı 8 diyeceğiz. İşler dişler x kare eşittir 16 diyeceğiz ve x de böylelikle kaç çıkar? 4 çıkar. İşte. Anladınız mı arkadaşlar? Ne yapıyormuşsunuz? Tamam. Açı açı açı da iki tane kalıbımız var. Bir ortak açı kalıbı, bir de ne dedik arkadaşlar? Bir de alfa beta. Bunlar bizim için çok önemli. Bundan sonra başka ne dedik size? Bir de alfa beta kalıbını söyledikten sonra bir de böyle bir soru geldiğinde bakacaksın soru çıkmıyorsa ne yapacaksın? Açılara dalacaksın. Açılara dal Büyük ihtimalle kenarları belli olan hani göremezsen üçgenleri de hani görmeyi çok kullanıyorsunuz ya ben verilen bilgiyi kullanmak diyorum ona. Kenarları verilen üçgenleri şöyle bir ayrı ayrı göstersen çözüme belki bazen daha rahat bir şekilde ulaşırsın. Sıkıştığın zaman bu tekniği de uygulamanı tavsiye ederim. Çünkü ben soruyu böyle çözmeye kalkıştığında soruyu çözemediğim zaman kenarları verilen üçgenleri şöyle içini boyuyorum. Ondan sonra aa bak bunlar benzer olabilir diyorum böyle sonrasında da soru çözüme ulaşıyor haberin olsun. Evet, açı açı açı benzerliğini böylelikle bitirdik. Şimdi sırada ne var? Kenar açı kenar. Arkadaşlar, kenar açı kenar. Şimdi en fazla karşımıza çıkan nedir? Açı açı açı. Bütün ÖSYM ÖSYM hep açı açı açı ile ilgili soru soruyor. Ya da çoğu ispat zaten hep böyle açı açı açı ile çıkıyor. Kenar açı kenar ve kenar kenar kenar biraz ihmal edilebiliyor. ama ÖSYM tarafından sorulabilir ve okuldaki sınavınızda da sorulabilir. Şimdi kenar açı kenar ne demek? Biz bunu şeyde de gördük, eşitte de gördük. Aynı açıya ait kenarlar birbirini eşitse eşledik. İki üçgende aynı açıya ait kenarlar karşıtlı olarak birbiriyle orantılıysa mesela noktanın kolları A'ya B, burada da noktanın kolları AK'ya BK ise mesela bu iki üçgende bakın ne var? Aynı açının kollarında bir K kat varsa iki üçgen benzerdir diyebiliriz. E hocam ben bunun böyle olduğunu hani iki kat, üç kat, beş kat varsa anlayabilirim de ya 2 bölü 3 kat varsa nasıl anlayacağım diye belki soru sorabilirsin. İşte ben bunu şöyle yapıyorum. İki üçgende aynı açı bir açı varsa ben hemen bir açı varsa açı açı açı var mı diye bakarım. Açı açı açı yoksa bir açı olduğu zaman kollarına bakarım. Alfanın kollarını küçükten büyüğe doğru yazarım arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru yazarım. Alfanın kolları birinci üçgenimizde ne? A'ya B. İkinci üçgenimizde ne? Küçükten büyüğe AK'ya BK diye yazdıktan sonra. Bunları oranlarım her ikisindeki oranda 1 bölü k çıkarsa eğer o zaman bu iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir derim. E hocam bu iki üçgen benzerse başka ne diyeceğiz? Şurası da x burası da y ise aynı aynı açının karşısındaki kenarlar benzerlik oranına eşittir. Bu arada aynı açının kollarını oranladım. Şurada bir oran çıktı ya İşte bu bir benzerlik oranıdır. Benzerlik oranı da aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşittir. Yani bu. Alfanın karşısı x bölü alfanın karşısı y derim arkadaşlar. Tamam mı gençler? Olay bu. Buna dikkat edin. Böyle alfanın kolları küçükten bir doğru yaz. Şimdi sorularda da daha net bir şekilde anlarsın. Soruya baktın. Hocam soruda adam bana şunları paralel vermiş. Ben ilk etapta açı açı açı açıdan çıkarım diye bakarım. Hani dik üçgenden çıkmıyor benzerlik büyük ihtimalle. Hocam açı açı açı açıdan çıkıyor mu? Açıya dalayım. Alfaysa z'den dolayı burası da alfa. Başka bir açı yazabiliyor muyum? Yazamıyorum. O zaman ne yapacağım? Şu üçgende ve şu üçgende. Alfanın kollarını küçükten 1'e doğru yazıyorum. Bak 4'e 8. 4'e 8. Burada da alfanın kollarını küçükten 1'e doğru yazıyorum. Hocam 8'e 16. E hocam 4'ken 8 olmuş. 8 8'ken 16 olmuş. O zaman burada da 1'e 2 oran var. 6 6'ken 12. Her zaman tutmayabilir onu söyleyeyim. Bu soruda tuttu ama her zaman tutmayabilir. Şu benzerlik oranı şuradan şuraya olan kat değil. Ne dedik? Alfanın kollarını küçükten 1'e doğru oranla. Oranladıktan sonra hop. Yani yazdıktan sonra. Oranla oranladığında her ikisindeki oran 1 bölü 2 ise yani aynıysa iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir. Ve benzerlik oranı da 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 benzerlik oranı nedir arkadaşlar? Alfanın karşısı bak üste şu üçgeni yazdım ya alfanın kolları 4'e 8. Buradan başlıyorum. Alfanın karşısı 6 bölü alfanın karşısı x diyeceğim. X'i de böylelikle kaç bulurum? 12 olarak bu. Evet örnek 7 12 çıktı. Geldik buraya. Örnek 8'e. Hocam x kaç santimetredir diye soruluyor bize. Tamam abc bir üçgen demiş. 4 6 4 5 11 verilmiş bana. Hmm. Bakacağım hocam hiçbir şekilde böyle ortak açı falan filan bir tek ortak açı var. Şu üçgenle büyük üçgenle. Yani bir tek buradaki açı var. Başka ikinci açı üçüncü açı yazabiliyor muyum yazamıyorum. Açı açı açıdan çıkıyor mu? Çıkmıyor. O zaman kenar açı kenar var mı diye bakacağım. Alfanın kollarını küçükten büyüğe doğru sırala kardeşim. Hadi bakalım sırala alfanın kolları nedir arkadaşlar? Hocam dörde altı. Dörde altı. Öbüründe de alfanın kollarını sırala. Hocam on ve kaç? On beş mi? Evet. On bölü on beş. ne yapacağız? Oranla bakayım her ikisindeki içini. Oranladığın zaman hocam burası iki bölü beş. Burası da iki bölü beş mi çıktı? Evet. O zaman iki üçgen kenar açı kenardan benzerdir. Benzerlik oranı da iki bölü beştir. 2 bölü 5 benzerlik oranı aynı açının karşısındaki kenarlar oranında eşittir. Yani 5 bölü x eşittir. Buradan da 2 x eşittir. 15 geldi ve x'i de kaç bulduk? 15 bölü 2 olarak bulduk. Yani örnek 8'i böylelikle ne bulduk? 15 bölü 2 bulduk. İşte kenar açı kenarda bu. Evet dediğim gibi bak unutulur. Sıkıntı yaşanılır. Unutulmaması için de şunu söylüyorum. İlk başta tabii ki açı açı açı var mı diye bakacağız. Açılara daldığınız sadece tek bir açı varsa hemen o açının kollarına bak. Genelde yapılamayan soru tiplemeleri budur. Çünkü hep açı açı açıyla ilgili bir sorular çözüyoruz. Kenar açı kenar böyle kitaplarda bir iki tane olur. Ondan dolayı hep unutuluyor. Ama dediğimi de unutma. Bir açı varsa kollarını iki üçgende de yazmayı da ihmal etme. Evet geldik. Kenar kenar kenar benzerliği. Aynısı kenar kenar kenar eşliğinde de vardı. İki üçgende karşıtlı kenarlar birbirine eşitse bu iki üçgen ne oluyordu? Eş olur. Burada da iki üçgende karşılıklı kenarlar birbirleriyle lei ile orantılıysa iki üçgen benzerdir diyeceğiz. E nasıl orantılıysa hocam? E orantılı olduğunu nereden bulacağız? Burada 2 kat 3 kat varsa ben bunu bulabilirim. Evet. Küçükten büyüğe doğru yine yaz. ABC'yi yazdın. Öbüründe de yaz. Öbüründe de mesela şunu yaz. FDE küçükten büyüğe doğru. FDE'yi yaz. Tamam mı? Ya da bu FDE demeyeyim ben şuraya. Şuraya AK diyeyim şuraya BK diyeyim şuraya da CK diyeyim. İşte AK, BK ve CK'yı yazdım. Hepsini oranla. Hepsindeki oran birbirine eşitse bu iki üçgen kenar kenar kenardan benzerdir. E hocam iki üçgende bütün kenarlar var. E bütün kenarlar varsa o zaman ne olacak? Bu iki üçgen de kenarlar var. O zaman açı ile ilgili bir şey soracaklardır. Burada da ne yapacaksın? Sen açıya yoğunlaşacaksın. Biz benzerlikte ne diyoruz? Aynı açının karşısındaki kenarlar orantılıdır diyoruz ya ya da aynı açının karşısındaki kenarlar orantılıyoruz ya. Tam tersi. Orantılı kenarları gören açılar birbirine eşittir diyeceksin. Yani şuraya notunu yaz. Orantılı kenarları gören açılar birbirine eşittir. Yani A'yı gören A'yı AK AK'yı gören açı eşit. A'yı gören açı A açısıyken AK'yı gören açı F açısı diyeceksin. Sonra B'yi gören açı B açısıyken Öbüründe de BK'yı gören açı nerede? Şurası da D açısı diyeceksin. Sonra C ile de yani C'yi gören C açısı, CK'yı gören E açısı gören E açısı eşittir diyeceksin. Açıların eşitliğini yazacaksın. Büyük ihtimalle sonuca ulaşacaksın. Bakalım soru ne diyor? Bak şöyle bir soru. ABC üçgen şekil üzerinde verilenlere göre FB kaç santimetredir diye soruluyor. Bak şuradaki üçgende bütün kenarlar verilmiş. Buradaki üçgende de bütün kenarlar verilmiş. Hocam 2, 3, 4 kenarları küçükten birya doğru yazdım. Öbüründe 4, 6, 8. Aa hocam 2 katı var zaten. Ya da oranlı oranlı oranla hepsindeki oran 1 2. O zaman bu iki üçgen kenar kenar kenardan benzerdir. Orantılı kenarları gören açılar birbirine eşit midir arkadaşlar? Eşittir. 2'yi görenle 4'ü gören açı eşit. 2'yi gören açı küçük de burada. 4'ü gören açı burada. Sonra 3'ü görenle 6'yı gören çizgiyken 6'yı gören de çizgi Burası da çift çizgiyken burası da çift çizgi. e hocam bizden ne isteniyor? FB isteniyor. X isteniyor. FB'yi bulacağız. O zaman büyük üçgene yollaşacağız. Büyük üçgende. A nokta açısı nokta açısı. İlk açıları yazmışız. Bak ne çıktı? X kenar. Yani X artı 6. 8 artı 3'e eşit olacak. Evet. X artı 6. 8 artı 3. 11 yapıyor. 11 e eşit. Böylelikle X'i kaç buluruz? 5 olarak buluruz. Evet. Kenar kenar kenar benzerliği de bu şekilde. Böylelikle benzerlik kalıplarını bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Thales'e mi geçeceğiz? Bir sonraki videoda Thales'e önemleri, tema orantı ve kelebek benzerliğinden bahsedeceğiz büyük ihtimalle bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.